Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar Ocak sizin ayınız burcunuzda bir yeni ay doğuyor Venüs burcunuzda ay boyunca gerileyecek Evet bu ay çok güçlü etkiler var ve sizin için yılın çok belirleyici aylarından birisi hemen ayın başında 2 Ocak'ta burcunuzda yeni ay olacak, 12 derece oğlak burcunda her yeni ay hayatımıza yeni olasılıkları yeni gündemleri getirebilir Tabii ki ancak Ocak ayı biraz e, yenilikler konusunda temkinli olmamız gereken bir ay Çünkü Venüs ay boyunca giriliyor aynı zamanda ay ortalarında Merkür de gerilemeye başlayacak Yani bu durum bizi biraz yavaşlatabilir biraz hani durup değerlendirmemiz gereken biraz sorgulamamız gereken bir dönemdeyiz Aslında ee, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa yani doğum gününüz 29 Aralık'la e, 6 Ocak arasıysa o zaman sizin için bu yeni ay çok önemli ve güçlü olacaktır yükselen oğlaklar yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sizin için de çok önemli bir güçlü bir yeni ay olacağını söyleyebilirim Bu arada tüm oğlaklarında doğum gününü kutluyorum bu ay doğan oğlak burçlarımız için mutlu sağlıklı başarılı bir yıl dilerim şimdi bu yeni ayla beraber yeni planlarınız var ama biraz zihniniz geçmişe de çekiliyor ilişkilerinizle ilgili konular olabilir geçmiş ilişkiler Geçmiş iş ilişkileri, en önceden tanıdığınız kişilerle belki yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Daha önceden çalıştığınız bir iş yerinden tekrar teklif alabilirsiniz. Veya yarım kalmış bir ilişki tekrar başlayabilir. Hatta eski arkadaşla barışmak ya da eski eşle tekrar bir araya gelmek. Yani tüm bunlar mümkün. Yeni başlangıçlarda biraz eski ile ilgili konular var. Biraz nostaljik konular var. E, güzellik, estetik gibi konularda Venüs, evet burcunuzdayken daha hassassınız. Yani bu bazı memnuniyetsizlikler yaratabilir. O yüzden kendinizde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Hani estetik uygulamalar, imaj değişiklikleri isteyebilirsiniz. Ancak Venüs retrolarında çok da fazla bunları önermiyoruz. Ama hani daha önceden kullandığınız ve imaja tekrar dönebilirsiniz. Yani uzun süredir kullanmadığınız ama daha önceden kullandığınız bir saç modeli, saç rengi buna tekrar dönüş olabilir. Yeni bir şeye tekrar, yani ilk kez başlamak çok sağlıklı olmayabilir. Ve estetikle ilgili özellikle operasyon tarzı daha radikal konulara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Venus düzeldikten sonra, ay sonundan sonra özellikle Şubat ayı sizin için daha doğru olabilir bu tarz konulardaki girişimleriniz için planlarınız için sevgili oğlaklar Evet ayın 20'sine kadar yeni ay tesirleri devam edecek ayın 15'inde Merkür kova burcunda gerilemeye başlıyor 25'ine kadar 25'inden sonra ise sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak gerçekten her şey biraz böyle yavaşlıyor biraz duraklıyor iletişim sorunları olabilir para hesaplarınızda karışıklıklar özellikle kullandığınız araç gereçler işte bilgisayar telefon elektrikli araç gereçler, elektronik cihazlar buralarda arızalar ayın 15'inden sonra mı sonra gündeme gelebilir ve bazı masraflar da getirebilir Tabii ki yeni cihazlar hemen almam almamaya çalışalım ama Evet, arızalar olursa onların onarılması, onların e, iyileştirilmesi gibi gündemler söz konusu olabilir. Para konularında an, e, a, yeni bir alışveriş, işte ne bileyim, borçlanma, borç verme, kredi konuları bunlara dikkatli yaklaşalım. Merkür para evinizde gerilemeye başlayacak Çünkü ee, buna benzer birazdan hani geçmişten beklediğiniz paraların size gelmesi olabilir yani aylar önce yıllar önce bir borç verdiniz birine Hani bunun geri ödemesi olabilir ya da daha önce yaptığınız bir işin karşılığını ücretini alamadığınız şimdi bu gelebilir bunun gibi hesap kapanmaları hak edişlerle ilgili konularda söz konusu olabilir. Ayın 18'inde yengeç burcunun 27 derecesinde çok güçlü bir dolunay var. Püruto ile karşıt açıda. Plüto sizin burcunuzda. Tam 7. evinizde bir dolunay, 27 derece yengeç burcunda. zor bir dolunay. Gerçekten Plüto'nun baskıları çok fazla bu dolunaydı. Yani ilişki dinamiklerinizde özellikle duygusal manipülasyonlar olabilir. Sizi zorlayacak, hayatınızda güçlü dönüşümler olabilir. Evlilikler, ilişkiler, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, ortaklıklar, belki ailevi konular hani anneniz, babanız, ebeveynleriniz, onların sağlıkları, onların yaşamları, onlarla ilişkileriniz tüm buralarda güçlü dönüşümler bekleyebiliriz yengeç biraz ev yuva konularıdır yani hem evlilik konularıdır hem yaşadığımız yer evle ilgilidir yani buralarda da dönüşümler olabilir Tabii ki Pürüto zaten sonlanmalarla ilgili yani bitişlerle ilgili ee, ve bunun üzerimizde yarattığı e, doğal olarak kaygılar var endişeler var bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok güçlü bir dolunay bu ülkemizde çok önemli şekilde etkiliyor hepimizde daha fazla gelecek kaygısı endişesi yakınlarımız sevdiklerimiz için onların sağlığı güvenliği onların ihtiyaçları için biraz kaygılar korkular oluşabilir yetersizlikler memnuniyetsizlikler hissedebiliriz Bunlar maddi ya da manevi olabilir tüm bunların gündeme daha fazla gelebileceği hissedebileceğiniz bir dolunay Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle son dekanda doğan oğlaklarımız daha fazla etkileniyor. Yani güneş burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa o zaman bu dolunayın baskısı daha hassas olabilir. Karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz, arkadaşınız, ortağınız veya aileden birisi ya da ebeveynler ya da eşinizin ebeveynleri. Hani onlarla ilgili böyle biraz zorlayıcı gündemler olabilir ee, yani değiştiremeyeceğimiz kadersel durumlar bunlar biraz hani bunları kabullenmek gerekiyor uyum göstermek gerekiyor direnç göstermemek gerekiyor direnç olan yerde daha fazla zorlanma sıkıntı oluşabilir Çünkü sevgili oğlaklar Evet e, enerji gezegenimiz Mars ayın 25'ine kadar yay burcunda olacak 25'inden sonra burcunuza geçiyor 25'inden sonra enerjinizi topluyorsunuz 25'ine kadar Mars 12. evinizde sizi biraz zorlayabilir sağlık konularında zorlayabilir ilişkilerde e, arka planda olup biten hani sizin aleyhinize gelişebilecek enerjiler biraz gizli düşmanlıklar falan bunlara dikkat etmek lazım sağlığınızı hiç ihmal etmeyin bu ay hem venüs retrosu var hem yengeç dolunayı 12. evinizde ilerleyen bir Mars var e, sağlık konuları olabilir kronik sağlık sorunlarınız nüksedebilir eklemler dişler dizler özellikle hassas cildiniz hassas mideniz ve sindirim sisteminiz daha hassas olabilir bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ayın 25'inden itibaren Mars burcunuza geçecek enerjiniz kuvvetiniz güçleniyor bağışıklık sisteminiz de güçleniyor Mars Çünkü oğlakta güçlüdür sizi de daha güçlü ve kararlı hale getirecek daha rahat e, inisiyatif alabilir harekete geçebilir yaşamanızda yapmak istediğiniz konularda cesaretle adım atabilir mücadele edilmesi gereken konularda da gayet kararlı bir şekilde mücadele edebilirsiniz sevgili oğlaklar Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor